Değerli izleyenler, Türkiye'nin de rapsız Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız Ben deyiz Ömer Tavridim Ana Haber Bülteni başlıyor değerli dostlar Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda en önleçen gelişmeleri İsterçin paylaşacağız efendim Ana Haber Bültenimiz başlıyor Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanışacak olursak Sosyal medya Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Oku Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, İnsan Amey Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit Grant Tabir, YouTube Tarık Haber TV, VK, Ömer Taat'ın masraplarıyla yayındayız. Twitch'te yayınlayız efendim. Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Big Olay'da yayınlayız efendim. Big Live kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Wolf Charlie her kanalımız neye neye neye neye neye neye neye neye neye neye neye neye Allah'la iyi gelsinler. olay kıldınız? Tarık Abergül'den bizlere ulaşacak bilirsiniz. Ve haberimize geçiyoruz değerli dostlar. AKP'den maaş hamur eskerliği en az 5500 TL olacak. Meclise sunuldu değerli izleyenler. Son dakika haberine göre en az 5500 TL olacak. AKP'den emekli maaş hamur eskerliği yasa teklifi TVM'i sunuldu. Son dakika haberine göre Türkiye'nin gündemini iki gündür meşgul eden emekli ve memurların zam oranında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaman dün dün %25, bugün ise %30 olarak duyurmuştu. Zamla ilişkin bir son dakika geçmesi de geldi. AKP emekli maaşının alt sınırını 5500 TL yapan de içeren yasa teklifini TBMM Başkanı'na sundu. İşte son dakika haberinin detayları. Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez politikasındaki amaçlarla sınırlı olmak üzere çerez kullanmaktayız. Finans. Finans, ekonomi Son dakika En az 5500 lira olacak AK Parti'den emekli maaşı hamlesi Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu Son dakika En az 5500 lira olacak AK Parti'den emekli maaşı hamlesi Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu Son dakika haberi Türkiye'nin gündemini 2 gündür meşgul eden Emekli ve memurların zam oranında Yeni bir gelişme yaşandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zam oranını dün %25, bugün de %30 olarak duyurmuştu. Zamlara ilişkin bir son dakika gelişmesi geldi. AK Parti emekli maaşının alt sınırını 5500 Türk Lirası yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Son dakika haberi Türkiye'nin gündemini iki gündür meşgul eden emekli ve memurların zam oranında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zam oranını dün yüzde 25, bugün de yüzde 30 olarak duyurmuştu. Zamlara ilişkin bir son dakika gelişmesi geldi. AK Parti emekli maaşının alt sınırını 5.500 Türk lirası yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne <gülüyor> sundu. İşte son dakika zam haberinin detayları. Son dakika haberi AK Parti Emekli maaşının alt sınırını 5500 Türk Lirası yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu. 2000 sonrası emekli olanlar dikkat. 1200 Türk Lirası. AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan yasa teklifi ile beraber memur maaşları %30 artacak. SGK destek primi ise 100 liradan 400 liraya çıkarılacak. Emekli ve memurlar dikkat. Zam oranı arttı. Erdoğan zam oranını %30'a yükseltmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısından yaptığı açıklamada memur ve emekli yüzde %25'ten %30'a çıkarıldığını duyurmuştu. Erdoğan açıklamasında, dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını %30 oranına kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının %30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum ifadelerini kullanmıştı. İlginizi çekebilir. Polis, öğretmen, hemşire, doktor. Tüm maaşlar değişti. Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin. Kılıçdaroğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kılıçların olduğu tepki gösterip istediği zaman oranını duyurdu. An haber fütemiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Geri döndüler 2-1 oldu değerli izleyenler. Galatasaray kendi evinde Ankara gücünü konuk ediyor değerli izleyenler. Maçta 56. dakika oynanıyor. Başı değerli izleyenler Nefz stadyumunda oynanıyor. O maçı Zorbay Küçük yönetiyor değerli izleyenler. E, Galatasaray Ankara şu an 2-1 önde götürüyor. Ma, e, golleri Barış Alper Yılmaz 16. dakikada kaydetti. Gomis de 30. dakikada kaydetti ve Ankara gücünde 7. dakikada Taylan Antalyalı'dan gol geldi değerli izleyenler. Bu maçı canlı anlatımlarla sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. %30 zam tepkisi geldi. İstedi i̇stediği oranı böyle duyurdu değerli izleyenler. Son dakika haberine göre emekli ve memurların zamı %30'a çıkartıldı. Kılıçdaroğlu tepkisi, istediği zam oranını duyuyoruz. Son dakika haberine göre Türk 2 gündür emekli ve memurların zam oranını konuşuyor. TÜİK verilerine göre %16.47 çıkan zam oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan dün %25, bugüne de %30 olarak duyurdu. Dünkü oranın tepk gözenceye Kılıçdaroğlu Bugün de yeni orana tepki gösterip istediği zam oranını açıkladı. Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez politikasındaki amaçlarla sınırlı olmak üzere çerez kullanmaktayız. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika emekli ve memurların zamlı %30 daha çıkarıldı. Cumhurbaşkanıoğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu. Son dakika Emekli ve memurların zammı %30'a çıkarıldı. Kılıçdaroğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu. Son dakika haberi, Türkiye iki gündür emekli ve memurların zam oranını konuşuyor. Türk verilerine göre %16-47 çıkan zam oranını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün %25, bugün de %30 olarak duyurdu. Dünkü orana tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün de yeni orana tepki gösterip istediği zam oranını açıkladı. Son dakika, 2022'nin sonunda asgari ücret, sözleşmeli personele kadro ve EYT meselelerinin çözümünün ardından gözler 2023'ün ilk günlerinde emekli ve memurların alacağı zamma çevrilmişti. Son olarak Temmuz ayında zamlanan maaşları için her ay enflasyon oranını takip eden memur ve emeklilerin alacağı zam oranı 3 Ocak Türk verilerinin açıklanmasıyla 16.47 olarak belirlenmişti. Erdoğan'dan Refah Bay'ı Açıklaması Türkiye'nin kritik verilerinin ardından ekranların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli ve memura yapılacak zam oranını yüzde 25 olarak açıklamıştı. Kılıçlaroğlu'dan yüzde 25 tepkisi. Yapılan zam oranına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yüzde 25 gelmiş içlerinden. Siz sadaka mı veriyorsunuz? Çünkü zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'dan zam oranını %30'a artırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısından yaptığı açıklamada memur ve emekli zamlının %25'ten %30'a çıkarıldığını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını %30 oranına kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının %30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum ifadelerini kullandı. Kılıçlaroğlu'ndan bir tepki daha. Yaşanan gelişmelerin ardından %30'luk zamma da tepki gösteren CHP lideri Kılıçlaroğlu istediği zam oranını da paylaştı. Yine sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçlaroğlu, önce %25 zam de, sonra kork %30 de. Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun? Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın. Neyi anlamıyorsun sen mi dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşıldı. İlginizi çekebilir. Emekli ve memurlar dikkat. Zam oranı arttı. Polis, öğretmen, hemşire, doktor. Tüm maaşlar değişti. Bir zam daha olacak mı? Seyranen ücret artışı. Dikkat çeken çıkış. Kılıçlaroğlu'ndan sert tepki %25 geçmiş içlerinden. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. AK Parti'den emekli maaşı hamlesi. Emekli ve Ana haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Meslek meslek tam liste geldi, polis hemşire, vaiz, öğretmen, doktor açıklanan son zamla alacakları maaşlar belli oldu. Son dakika haberine göre polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat. Tüm maaşlar değişti, Erdoğan %30 zam mı duyurdu, işte meslek meslek yeni memur maaşları. Son dakika haberine göre emekli ve memur maaşlarında %25 zam oranı değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı plaj açıklamayla memur maaşı zam mı %30 oldu. Buna göre hesaplamalarında da değişiklik yapıldı. Peki, öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat, mühendis memur maaşları ne kadar oldu? Memur maaşı zammı %30 olunca en düşük memur maaşı 9.105 TL'den 11.848 TL yükseldi. İşte memurların 2023 Ocak zammı ile alacakları maaşlar ve yeni hesaplamalar. Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez politikasındaki amaçlarla sınırlı olmak üzere çerez kullanmaktayız. Finans, finans, ekonomi. Son dakika polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat. Tüm maaşlar değişti. Erdoğan yüzde otuz duyurdu. İşte meslek meslek yeni memur maaşları. Son dakika polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat. Tüm maaşlar değişti. Erdoğan yüzde otuz zammı duyurdu. İşte meslek meslek yeni memur maaşları. Son dakika emekli ve memur maaşı haberi, emekli ve memur maaşlarında %25 zam oranı değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı flash açıklamayla memur maaşı zammı %30 oldu. Buna göre hesaplamalarda da değişiklik yapıldı. Peki, öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat, mühendis memur maaşları ne kadar oldu? Memur maaş zammı %30 olunca en düşük memur maaşı 9105 TL'den 11848 TL'ye yükseldi. İşte memurların 2023 Ocak zammı ile alacakları maaşlar ve yeni hesaplamalar. Son dakika haberi. Dünkü %25'lik artış açıklamasının ardından memur ve emekli maaşları ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşlarında %30 zam yapıldığını duyurdu. En düşük emekli maaşı 5500 TL olurken memurların maaş hesaplamaları da değişti. Şimdi memurlar yeni zamma göre maaşlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte polis, öğretmen, hemşire, itfaiyeci, doktor başta olmak üzere yeni hesaplamalara göre memur maaşları. Emekli ve memur maaşlarına %30 zam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzere kamu görevlilerinin ücretlerindeki artış. 2023 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere %30 olarak uygulanacak. Bu doğrultuda aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9105'den 11848 TL'ye yükseldi. Yeni memur maaşları ne kadar oldu? Bu artış sonucunda 2023 yılı Ocak ayı dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı belli oldu. İşte yeni memur maaşları listesi. Şube müdürü, üniversite mezunu,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 Maiz 1 bölü 4 16.615 Türk Lirası Avukat 1 bölü 4 19.968 Türk Lirası Emekli ve memurlar dikkat Zam oranı arttı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız AK Parti'den emekli maaşı hamlesi Ana haber temiz devam ediyor değerli dostlar Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geliyor Geçiyoruz Değil olma, olmağın bin seyrede olsa gidiyor ki öyle mi olmuş diyor. Bizi görüyor işaret yap diyor. Kaçırıldıysan aşağıya bak diyor değerli izleyenler. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Detaylar daha da ilginç izleyenleri hayrete düşüren gol geldi değerli izleyenler. Tayland Antalya'nın attığı gol herkesi hayrete düşürdü. Asisti yapan isim golün gündem olmasını sağladı. Altı sayı kendi evinde Ankara gücünü ağırladı. Başkent ekibi maçın henüz başında Tayland Antalya'nın Taylan ayağından gelen müthiş golle 1-0 öne geçti. Altı sayı Ankara gücüne kiralan Tayland Antalya Taylan, attığı rovaçta golle eski takımını üzdü. Golün bir başka detayı yine eski... Bir Galatasaraylı Emre Kılıç'ın yeri aldı. aynı şekilde Ankara gücüne kiralanan Emre Kılıç, Taylan Antalya'nın golünde asisti yapan isim oldu. Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez politikasındaki amaçlarla sınırlı olmak üzere çerez kullanmaktayız. Spor. Spor. Galatasaray. Taylan Antalyalı'nın attığı gol herkesi hayrete düşürdü. Asisti yapan isim golün gündem olmasını sağladı. Taylan Antalyalı'nın attığı gol herkesi hayrete düşürdü. Asisti yapan isim golün gündem olmasını sağladı. Galatasaray, kendi evinde Ankara gücünü ağırladı. Başkent ekibi maçın henüz başında Taylan Antalyalı'nın ayağından gelen müthiş golle 1-0 öne geçti. Galatasaray'dan Ankara gücüne kiralanan Taylan Antalyalı attığı rövaşata golüyle eski takımını üzdü. Golün bir başka detayında da yine eski bir Galatasaraylı Emre Kılınç yer aldı. Aynı şekilde Ankara gücüne kiralanan Emre Kılınç, Taylan Antalyalı'nın golünde asisti yapan isim oldu. Taylan Antalyalı Galatasaray'dan sezon başında MGE Ankara gücüne kiralanan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı eski takımlarını üzdü. Mücadelenin henüz başında sahneye çıkan ikili müthiş bir gole imza attı. Rövaşatay ile attı. Mücadelenin 7. dakikasında Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında buluşan Taylan Antalyalı, Müthiş bir rövaşata vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. Taylan'ın golünde asisti yapan ismin Emre Kılınç olması golü daha da ilginç kıldı. Sezon sonunda dönecekler. Sezon sonunda Galatasaray'a dönmeye hazırlanan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın Galatasaray'da devam edip etmeyecekleri ise şu an için bilinmiyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Galatasaray'da muslep Al haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler, yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. ATL'er e dikkat yine değişti, 20.000 internet dayandı değerli izleyenler. EYT'de klitrol geldi, krem tazminatı tavanı 2023'ün bir kez daha değişti. Memur zammı ile 20 bin liraya dayandı. Tüm memur ve emekliler için zam oranı refah payı ile birlikte %30'a yükseltildi. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayına duyurdu. Erdoğan açılamaların ardından EYT ile emekli olmayı bekleyen milyonların krem tazminatı hesapta değişti. Krem tazminatı tavanı 2023 yılı için 20 bin liraya dayandı. 65 yaş aylığı evde bakım parası engelli maaşı ve sosyal yardım ödemeleri de yeniden hesaplandı. 4336 liraya yükseltildi. İşte detaylar. Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez politikasındaki amaçlarla sınırlı olmak üzere çerez kullanmaktayız. Finans. Finans. ekonomi. Eğitle kilitrol. Kıdem tazminatı tavanı 2023 için bir kez daha değişti. Memur zammı ile 20.000 liraya dayandı. Eğit'te kilit rol, kıdem tazminatı tavanı 2023 için bir kez daha değişti. Memur zammı ile 20 bin liraya dayandı. Tüm memur ve emekliler için zam oranı refah payı ile birlikte %30'a yükseltildi. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından EYT ile emekli olmayı bekleyen milyonların kıdem tazminatı hesabı da değişti. Kıdem tazminatı tavanı 2023 yılı için 20 bin liraya dayandı. 65 yaş aylığı, Evde bakım parası, engelli maaşı gibi sosyal yardım ödemeleri de yeniden hesaplandı. 4.336 liraya yükseldi. İşte detaylar. Memur ve emekli zammı 2023 için dün belli olmuştu. Aralık ayı enflasyonuna göre sevdeki ve bakurlular için oran %15,39, memur ve memur emeklileri için %16,47 oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal refah artış payı ile birlikte oranın %25'e yükseltildiğini duyurmuştu. Ancak bugün flaş bir gelişme daha yaşandı ve Erdoğan tüm memurlar ve emeklilerin zam oranının %30 seviyesine yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşın için rakamlar değişti. Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı. Kıdem tazminatı tavanı 2023 için 20.000 TL'ye dayandı. EYT düzenlemesi sonrası milyonlar kıdem tazminatı hesaplama telaşına düşmüştü. Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı tabanı %54,6 zamlanarak 1 Ocak'tan itibaren değişti. 2022 Temmuz ayında asgari ücrete yapılan %6 zam sonrası işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık taban tutarı 6471 TL olmuştu. %54'lık asgari ücret 2023 zammı sonrasında kıdem tazminatında taban tutarı 10.004 TL'ye yükseldi. Kıdem tazminatının bir yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş kat sayısına göre belirlenirken bu rakam 2022 Temmuz sonrasında 15.371 TL'ye yükseldi. %10 memur zammı ile kıdem tazminatı tavan ücreti 19.982 lira olarak güncellendi. Sosyal yardım ödemeleri de değişti. 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı ödemeleri de yeniden hesaplandı. Aralık ayı enflasyonu sonrasının netleşen memur maaş zammı ile sosyal yardım ödemeleri %30 arttı. Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı. İşte yeni rakamlar. Mevcut durumda 1537 Türk Lirası olan 65 yaş aylığı 1998 TL'ye yükseldi. 3.336 Türk Lirası olan evde bakım desteği ve kronik hastalık yardımı ise 4.336 lira oldu. %46-69 engelli raporu olan kişilerin alacağı ücret 1.227 TL'den 1.595 TL'ye çıktı. %70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlara ise ödenen rakam 1.842 TL'den 2.392 liraya TL yükseltildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. AK Parti'den emekli marşal hannesin Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık bir saattir. Bu ekrandaeyiz ve diğer haberimize geçiyoruz. Cinayet cinayetine tutuklu sayısı arttı değerli izleyenler. Dün 3 tutuklanmıştı Sinan Teci cinayetine 3 tutuklama daha geldi. Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim üyesi doktor Sinan ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliye seyredilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında dün de 3 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez politikasındaki amaçlarla sınırlı olmak üzere çerez kullanmaktayız. Haber. Haber. Güncel. Dün 3 kişi tutuklanmıştı. Sinan Ateş cinayetine 3 tutuklama daha. Dün 3 kişi tutuklanmıştı. Sinan Ateş cinayetine 3 tutuklama daha. Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçgır Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında dün de 3 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden, EU ve Meryem'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan dört zanlıdan, EU ve Meryem tutuklanırken, E ise yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme 3 şüklelin Ana sayfaya dönmek için tıklayınız de... Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık bir saattir o ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Türkiye'den İsrail'e tepki geldi, kabul edilemez denildi değerli izleyenler. Son dakika haberi göre Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in meyvedacıyla görüştü. Meşil Aksa provokasyonuna tepki geldi, kabul edilemez dedi. Son dakika haberine göre Dışişehir Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in yeni Dışişehir Bakanı ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu görüşmeleri İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtemar Bengavi'nin Meşil Aksa yönelik provokatif eyleminin kabul edilemez olduğunu iletildi. Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez politikasındaki amaçlarla sınırlı olmak üzere çerez kullanmaktayız. Haber. Haber. Güncel. Son dakika, Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşıyla görüştü. Mescidi Aksa provokasyonuna tepki kabul edilemez. Son dakika, Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşıyla görüştü. Mescidi Aksa provokasyonuna tepki kabul edilemez. Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu görüşmede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Benkler'in, Mescidi Aksa'ya yönelik provokatif eyleminin kabul edilemez olduğunu iletti. Son dakika haberi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesinde, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Benkler'in Mescidi Aksa'ya yönelik dünkü provokatif eyleminin kabul edilmez olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, yeni görevi nedeniyle mevkidaşı Coren'i telefonda tebrik etti. Söz konusu bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi. Bakan Çavuşoğlu Coren'i, ülkemizin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatmış, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Benbir'in Mescidi Aksa'ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu, Mescidi Aksa'nın statüsünün korunmasına verdiğimiz önemin altını çizmiş, her türlü provokatif eylemden kaçınılmasını beklediğimizi muhatabının dikkatine getirmiştir. Görüşmede, iki Bakan, ikili ilişkileri geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı. A. İran'dan İsrail'e tehdit ana sayfaya dönmek için tıklayınız bir de i̇şte plastik ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık aşağı yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz PİLORÜZGAR'ı devam ediyor 6 gollü maç yapıldı değerli izleyenler Fatih Karagümrük'te PİLORÜZGAR'ı devam ediyor Kayserispor 4-2'lik galibiyette geçtiler Kayseri Spor 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Goll yağmuruna sahne olan maç izleyenlerin atıdan hebesini kesti. orta sıraları ilgilendiren mücadelede birçok pozisyon yaşandı. Deplasman ekibi 4-2'lik galibiyetle Kayseri'den 3 puanla döndü. Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez politikasındaki amaçlarla sınırlı olmak üzere çerez kullanmaktayız. Spor. Spor. Fatih Karagümrük. Fatih Kara Gümrük'te Pirlor Rüzgarı devam ediyor. Kayseri Spor'u 4-2 lig galibiyetle geçtiler. Fatih Kara Gümrük'te Pirlor Rüzgarı devam ediyor. Kayseri Spor'u 4-2 lig galibiyetle geçtiler. Kayseri Spor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Kara Gümrük'ü ağırladı. Gol yağmuruna sahne olan maç izleyenlerin adeta nefesini kesti. Orta sıraları ilgilendiren mücadelede birçok pozisyon yaşandı. Deplasman ekibi 4-2 lig galibiyette Kayseri'den 3 puanla döndü. 4 maçlık galibiyet hasretini Trabzonspor karşısında dindiren ve güçlü rakibini 4-1 gibi net bir skorla deviren Andrea Pirlo'nun ekibi Fatih Karagümrük, çıkışını Kayseri spor karşısında da sürdürerek büyük alkış topladı. Kayseri'de gol yağmuru. Sezonun en gollü maçlarından birine sahne olan bu mücadele, Fatih Karagümrük'ün 4-2 lig galibiyetiyle sonuçlandı. Fatih Karagümrük'ün gollerini Diğerne 2, Levent Mercan ve Otabek Sufkurov kaydetti. Kayseri Spor'un ise Mensah ve İlhan Parlak kaydetti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saate boy planlarıyız ve diğer haberimize geçiyoruz. 2000 sorunu en olanlar dikkat 1000 Bin... 200 TL geliyor değerli izleyenler. 2000 yılından sonra emekli olanlar dikkat. Tüm kaba bel kurluları kapsıyor. İntibak ve bayram ikramiyesi geliyor. Memur ve emekli zammı 2023 artış oranı ve en düşük maaşlar netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan zam oranını %30 olarak açıkladı. En düşük emekli maaşı da 5000 TL oldu. 5500 TL oldu. Memur ve memur emeklileri bugün, yan, bugün bunun yanında ek göstergelerin kaynaklı olarak da daha da artacak. SGK ve Bağkur emeklileri ise intibak yasası için bir kez daha talepte bulundu. Yasanın çıkması halinde 2000 yılı sonrasında emekli olanlar maaşlarının 1200 lira daha artması gündemdir. Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez politikasındaki amaçlarla sınırlı olmak üzere çerez kullanmaktayız. Finans, finans, ekonomi. 2000 yılından sonra emekli olanlar dikkat. Tüm sevgi ve bağ kuruluları kapsıyor. İntibak ve bayram ikramiyesi. 2000 yılından sonra emekli olanlar dikkat. Tüm sevgi ve bağ kuruluları kapsıyor. İntibak ve bayram ikramiyesi. Memur ve emekli zamlı 2023 artış oranı ve en düşük maaşlar netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan zam oranını %30 olarak açıkladı. En düşük emekli maaşı da 5500 TL oldu. Memur ve memur emeklileri bunun yanında ek göstergeden kaynaklı olarak daha da artacak. SBK ve Bakur emeklileri ise intibak yasası için bir kez daha talepte bulundu. Yasanın çıkması halinde 2000 yılı sonrasında emekli olanların maaşlarının 1200 lira daha artması gündemde. Memurların toplu sözleşme enflasyon farkı ve ek olacakları ocak maaşları netleşti. Buna göre öğretmenlerin maaşları 12.276 TL'den 15.793 TL'ye yükseldi. Polis memurlarının maaşları ise 13.747 TL'den 18.235 TL'ye çıktı. Bazı meslek grupları ek gösterge farkı nedeniyle ilave fark alacak. Emekli ve memurlar dikkat. Zam oranı arttı. Emekli maaşı hesaplanma. Ne kadar emekli maaşı alırım. 2023 Ocak zammı sonrası 4A. 4B-4C emekli maaşı hesaplama ekranı. Son dakika, memur ve emekli zamlarında ek gösterge detayı. Polis, öğretmen, hemşire. Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak tarihinden itibaren devreye alınacak. Bu düzenleme daha çok emekli memurun maaşında artış sağlayacak. 2000 TL'lik bir artış olması beklenirken emekli olacak memurun ikramiyesinde de 70.000 lira seviyesinde bir artış söz konusu olacak. Öğretmenler, polisler, hemşireler, din görevlileri ek göstergesi 2200 ve 3000'den 3600'e çıkartılanların emekli aylıklarında normal zamın yanı sıra ek artışlar da olacak. Yürürlüğe girecek ek gösterge uygulamasının ardından ek göstergesi 600 puan artanların emekli aylığına 250 lira zam yapılacak. Ek göstergesi 3000'den 3600'a çıkan ve 25 hizmet yılı bulunanların emekli aylıklarında 1600 lira, 30 yıllık hizmeti bulunanların aylıkları ise 1700 Türk lirası hıla yansıma olabilecek. Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1 ile 5 yıl arasında çekiyordu. Enflasyon verileri 3 Ocak'ta açıklandığı için zamlı maaşlar yetişmiyor. Bu farklar ay sonuna kadar sıkının açıklayacağı tarihte hesaplara geçecek. Zamlı maaşları önce memurlar hesaplarında görecek. Memurlar bilindiği gibi maaşlarını ayın 15'inde alıyor. Ayrıca Ocak ayının ilk yarısında oluşan 14 günlük zam farkı da memura ayrıca ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri 17 Ocak'tan itibaren zamlı maaşlarını çekebilecekler. Bakul emeklileri de zamlı maaşına 25 Ocak itibarıyla kavuşacak. Öte yandan emekli maaşlarına yapılan %30 zam sonrasında Türkiye Emekliler Derneği, Genel Başkanı Kazım Ergün'den intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesinde artış talebi geldi. Ergün, EYT'ye, emekli aylıklarına zam oranının %30'a yükseltilmesi, en düşük aylının 5.500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı dedi. En düşük emekli maaşı memnun etti. Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylıklarına zam oranının %30'a, en düşük emekli aylığının ise 5.500 liraya çıkartılmasına yönelik açıklamalarından memnuniyet duyduğunu bildirdi. İntibak talebini incelediler. Yazılı açıklamasında, Tunedin hem emekli aylıklarına ilave zam hem de en düşük emekli aylığının yükseltilmesi yönünde talepleri olduğunu anımsatan her gün şunları kaydetti: Emekli aylıklarına zam oranının yüzde 25 den yüzde 30'a 3.500 lira olan en düşük emekli aylığının da 5.500 liraya yükseltilmesini olumlu bulmakla birlikte eksik görüyoruz. Devlete emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi en düşük aylığın 5.500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır. Emekli maaşına intibaktan 1.200 TL ek. 4 ASDK ve 4B bakul kapsamında 2000 yılından sonra emekli olanlara göre, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların maaşları daha yüksek olarak hesaplara yatıyor. Aradaki farkın giderilmesini isteyen emeklilerin intibak yasası kapsamında maaşlarını yeniden hesaplanması rakamları 2000 yılından sonra emekli olanların maaşlarını daha yukarıya çekecek, milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda artacak. Böylece emekli maaşları 1200 TL'ye kadar yükselebilecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. AK Parti'den emekli maaşı hamlesi. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu iş bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Görüntü dostu bugün birden ortaya çıktığı Korkuda olanlar kameralar yansıdı değerli izleyenler. ABD'de okul çevresinde ortaya çıkan hortum büyük korku yaşattı. ABD'nin Arkansas eyaletindeki bir okulun etrafında çıkan hortum büyük hasara yol açtı. Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez politikasındaki amaçlarla sınırlı olmak üzere çerez kullanmaktayız. Haber, haber, yaşam. Amerika Birleşik Devletleri'nde okul çevresinde ortaya çıkan hortum büyük korku yaşattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde okul çevresinde ortaya çıkan Hortum büyük korku yaşattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas Eyaleti'ndeki bir okulun etrafında çıkan Hortum, büyük hasara yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas Eyaleti'ndeki Garland bölgesine bağlı Jesse Eville kasabasında Hortum çıktı. Bir okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla ilerleyen Hortum'un etkisiyle futbol sahasının aydınlatma direğinin yıkıldığı, Okulun çatısında ise hasar meydana geldiği görüldü. Bu sırada okuldaki personel ve öğrencilerin güvenli bir odaya geçtiği, can kaybı yaşanmadığı belirtildi. İki görevlinin ise hafif yaralandığı aktarıldı. Bölgede etkili olan hortum, ağaçları yerinden sökerken, en az 14 evde de hasar bıraktı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yürek yakan olay, yediği şeker sonu oldu. Aile fark etti amma. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti resmen duyurdu. Artık yasak geldi. 1 Haziran'dan itibaren değerli izleyenler. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne plastik poşet kararı geldi. Kullanım tarih oluyor. 1 Haziran'ın itibaren denildi. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde Akanlar Kurulu kararaca plastik poşetin 1 Haziran'dan itibaren tüketiciye ücretli veya ücretsiz promosyon ya da kampanya ile verilmesi yasaklandı. Plastik poşet yasağından çok hafif küçük eta, ebatlı sapsız naylon torbalar muaf tutuldu. Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez politikasındaki amaçlarla sınırlı olmak üzere çerez kullanmaktayız. Haber. Haber. Güncel. 2'de Plastik Poşet Kararı. Kullanımı tarih oluyor. 1 Haziran'dan itibaren. 2'de Plastik Poşet Kararı. Kullanımı tarih oluyor. 1 Haziran'dan itibaren. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bakanlar Kurulu kararı ile plastik poşetlerin 1 Haziran'dan itibaren tüketiciye ücretli veya ücretsiz, promosyon ya da kampanya ile verilmesi yasaklandı. Plastik poşet yasağından çok hafif, küçük ebatlı, sapsız naylon torbalar muaf tutuldu. Ada ülkesi Kuklid'e atık miktarını azaltmayı, çevreyi daha iyi korumayı hedefleyen ve plastik poşet kullanımını 6 ay sonra tamamen son verecek olan karar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmi gazetesinde yayınlandı. Çevre yasasına dayanılarak alınan son kararla birlikte, 2018'den bu yana marketlerde 25 kuruştan satılan plastik poşetin müşterilere ücret sistemini, satılması, promosyon veya kampanya yoluyla verilmesinin önüne geçilmesi ve tüketiminin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Haziran başında yürürlüğe girecek karara market ve mağazalar başta olmak üzere diğer işyerlerinin uyup uymadığını Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi denetleyecek. Plastik poşet yasağından, çok hafif, küçük evatlı, sapsız naylon torbalar muaf tutulurken yasal uymayanlar alo 123 çevre şikayet hattına ihbar edilebilecek. Ülkede bir aralıktan itibaren ücretli olan plastik poşetlerin kullanımı bu süreçte %60-70 azaldı. Destekleyen de eleştirendir. Plastik poşet ile ilgili Bakanlar Kurulu'nun son yasaklama kararı, vatandaşların bir kısmınca desteklenirken bazıları tarafından da eleştiriliyor. Kararı destekleyenler temel gerekçe olarak çevrenin korunmasını gösterirken eleştirenler ise plastik poşetin alışverişte pratik olduğunu savunuyor. Alışverişe gelen Sevil Beştaş, kararın çevre açısından yerinde olduğunu belirterek poşetler çevrede uçuşuyor. Bu defa hediye olduğu için naylon torba kullandım. Genelde ben bez çanta ile alışverişe giderim. Bizim bez çantalarımız var, onları kullanırız. Çok iyi olur dedi. Kararı eleştiren Hüseyin izler ise yasaklamanın kabul edilebileceğini fakat yerine pratik alternatif bir çözüm olmadığını savunarak hemen yasaklasınlar. Biraz önce kasiyer büyük poşet vermek istedi almadım fakat aldığım eşyaları da cebime mi koyayım? Buna bir çare bulmaları gerekir diye konuştum. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı arttı. Ama haber biterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Maalesef kaybedi, kaybediyoruz. duyurdular, Türkiye'ye sirdi. 10 Ocak'ta Türkiye'yi sirdi değerli izleyenler. 10 Ocak'ta. Son dakika ben göre so soğuk hava dalgası geliyor mu? Kar yağışı olacak mı? 10 Ocak deniyordu ama. Son dakika haberine göre hava durumu yatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışı ne zaman olacağı merak konusuyken kötü haber geldi. Hava Forumu'nun sosyal medyaya yapılan açıklamada kuvvetli kutup soğuklarının Kafkaslara doğru kaydı, kaydığı belirtildi. İşte son dakika hava durumu haberin detayları. Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez politikasındaki amaçlarla sınırlı olmak üzere çerez kullanmaktayız. Haber. Haber. güncel. Son dakika, soğuk hava dalgası geliyordu mıyım? Kar yağışı olacak mı? 10 Ocak deniyordu ama. Son dakika, soğuk hava dalgası geliyordu mıyım? Kar yağışı olacak mı? 10 Ocak deniyordu ama. Son dakika haberi. Hava durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışının ne zaman olacağı merak konusuyken, kötü haber geldi. Hava forumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kuvvetli kutup soğuklarının Kafkaslara doğru kaydığı belirtildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları. Son dakika, iklim krizi nedeniyle kurak geçen kış mevsiminde kar yağışının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Hava Forum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kötü haberi verdi. Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Kutup soğukları Kafkaslara kayıyor. Hava Forumundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 8-10 Ocak 2023 İzlanda mücadelesini maalesef kaybediyoruz. Son verilere göre üzerimizdeki kuvvetli kutup soğukları İzlanda alçak basıncının baskısıyla Türkiye'yi sıyırıp Kafkaslara doğru kayıyor. İzlanda bizi rahat bıraksaydı, bu kutup soğukları Türkiye'ye akacaktı. Takipteyiz. Meteorolojiden açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul'un, Kocaeli ve Artvin çevreleriyle Sakarya'nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere Kuzey-Batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. de i̇şte plastik poşet kararı. Kullanımı tarih oluyor. Sosyal haber süpürtelimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimizde izliyoruz. Geçiyoruz. Trafikte tacize uğradığı vallahi seni bulacağım dedi değerli izleyenler. Trafikte tacize uğradığını söyleyen Demet Akalından gözdağa geldi seni bulacağım dedi. Ön şarkı Demet Akalın Aracıyla seyir halindeken trafikte beklenmediği bir olay yaşadı. Yolda karşıdan bir minibüsün kendisini sıkıştırdığı belirten Demet Akalın yayınladığı videoya olaya tepki gösterdi. Videoyu taciz ede ede notuyla paylaşan Akalın ne zannediyorsunuz oğlum siz kendinizi seni bulacağım dedi. Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez politikasındaki amaçlarla sınırlı olmak üzere çerez kullanmaktayız. Magazin. Magazin. Güncel. Trafikte tacize uğradığını söyleyen Demet Akalından Gözdağar, seni bulacağım. Trafikte tacize uğradığını söyleyen Demet Akalından Gözdağar, seni bulacağım. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, aracıyla seyir halindeyken trafikte beklemediği bir olay yaşadı. Yolda karşıdan gelen bir minibüsün kendisini sıkıştırdığını belirten Demet Akalın, yayınladığı video ile olaya tepki gösterdi. Videoyu taciz ede ede notu ile paylaşan Akalın, ne zannediyorsunuz oğlum siz kendinizi? Seni bulacağım dedi. Şarkıcı Demet Akalın, trafikte tacize uğradı. Aracıyla seyir halindeyken bir minibüsün üzerine sürdüğü ve kendisini sıkıştırdığını söyleyen şarkıcı isyan etti. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın, yaşadığı korkuyu takipçileriyle de paylaştı. Seni bulacağım. Araç sahibini bulacağını da belirten Akalın, taciz ede ede notunu da paylaşımına ekleyerek şunları söyledi. Trafikte karşıdan üstüme üstüme geliyorsun. Kenara çekilmesen üstüme çıkacaksın. Bulacağım seni. Vallahi bulacağım. Hırs ettim. Ulan böyle bir şey var mı ya? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Dur bakalım sen kim çıkacaksın? Ne zannediyorsunuz oğlum siz sokakları? Bir tane böyle delikanlı bir kadına denk gelirsin, görürsün gününü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve efendim Galatasaray'dan müthiş geri dönüş geldi. Galatasaray Kadıköy'e gider gidiyor. Ankara küresinde 1-0 geriye düşen sarı kırmızılar pes etmeyerek mücadele iki 2-1'lik galip ayrılmasını bildi. Rostberg'in 17. haftasında Galatasaray sahasından Ankara Gücü ile karşılaştı. Lidlikte 5 maçtır kazanan Sarı Kırmızılar galibiyet serisini 6 maça çıkartıp hafta sonu Kadıköy'e oynayacak ve Abaça maçına lider gitmenin hesaplarını yapıyordu. Mücadelenin henüz başında 1-0 geriye düşen Sarı Galatasaray ee, müthiş bir geri dönüşü imza atarak sahadan 2-1'lik galip ayrıldı. Sarı Kırmızılar'a golleri Barış, Alper Yılmaz ve Gomis kaydı. Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez politikasındaki amaçlarla sınırlı olmak üzere çerez kullanmaktayız. Spor. Galatasaray Kadıköy Lider gidiyor. Ankara gücü karşısında 1-0 geriye düşen Sarı Kırmızılılar pes etmeyerek mücadeleden 2-1 galip ayrılmasını bildi. Galatasaray Kadıköy Lider gidiyor. Ankara gücü karşısında 1-0 geriye düşen Sarı Kırmızılılar pes etmeyerek mücadeleden 2-1 galip ayrılmasını bildi. Sportoto Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında MEGY Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında MKE Ankara gücüyle ile karşılaştı. Ligde 5 maçtır kazanan sarı-kırmızılılar galibiyet serisini 6 maça çıkartıp hafta sonu Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe maçına lider gitmenin hesaplarını yapıyordu. Mücadelenin henüz başında 1-0 geriye düşen Galatasaray müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-Kırmızılılarda golleri Barış Alper Yılmaz ve Gomis kaydetti. Barış Alper Yılmaz Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Ankara gücünü ağırladı. 5 iyilikte, ikisi de kupada olmak üzere son 7 resmi maçından da galip ayrılmayı başaran Okan Buruk'un öğrencileri, Ankara gücü maçını kazanıp yeniden liderliğe oturmayı hedefliyordu. Mücadelenin başında eski oyuncusu Taylan Antalyalı'nın golüyle 1-0 geriye düşen Galatasaray, bulduğu gollerle skoru 2-1'e getirdi ve Hanesine 3 puanı yazdırdı. Maç adeta golde başladı. Mücadelenin 7. dakikasında Emre Kılınç'ın vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın kontrol sonrası havada yaptığı vuruş, üst direkten yere sekerek rağlarla buluştu. Taylan Antalyalı'nın attığı Ankara gücü golünde, asisti yapan isim Emre Kılınç oldu. Taylan Antalyalı, attığı golün ardından sevinmedi. Barış Alper Yılmaz yine attı. Karşılaşmanın 16. dakikasında Milotras Hican'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşunu yapan Barış Alper Yılmaz, takımına beraberliği getirdi. Geçtiğimiz hafta Sivas Spor maçında ağları sarsan Barış Alper, bu maçta da gol atarak takımına katkı sağladı. Bunu sattı. Galatasaray geri döndü. Skoru 1-1 yapan Galatasaray'da baskı devam etti. 30. dakikada Dries Mertens'in sol kanattan savunmanın arkasına doğru harika pasına hareketlenen Bafetin Bigomis, Nihat Mucekic ile mücadelesine rağmen ceza sahasına girdi ve dönüp vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi. Torreira'ya destek. Bafetin Bigomis, gol sonrası dün anneannesini kaybeden takım arkadaşı Lücaz Torreira'ya da desteğini bu şekilde gösterdi. Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı rakip. Ankara gücünde oynayan Taylan Antalyalı ile Emre Kılıç, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak takıma katılmıştı. Taylan ve Emre ilk kez Sarı Kırmızılılara karşı rakip oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Taylan Antalyalı'nın Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Tüm ülkelere filan çağrı geldi, paylaşın dedi, tehlike geçmedi, Korkutan uyarı geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı geldi, tüm ülkelere verileri paylaşmaya devam, davet ediyoruz denirdi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tetros Atom Circusus, COVID-19 ile mücadelede kaydedilen ilerlemelere rağmen virüs tehlikesinin sürdüğü uyarısını yaptı. Circusus, tüm ülkeleri koronavirüs verilerini paylaşmaya davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Dünya. Dünya Sağlık Örgütünden korkutan koronavirüs uyarısı. Tüm ülkeleri verileri paylaşmaya davet ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütünden korkutan koronavirüs uyarısı. Tüm ülkeleri verileri paylaşmaya davet ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19 ile mücadelede kaydedilen ilerlemelere rağmen virüs tehlikesinin sürdüğü uyarısını yaptı. Tedriyesus tüm ülkeleri koronavirüs verilerini paylaşmaya davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Hepriyesus, örgütün Cenevre merkezinde yapılan basın toplantısında, salgının başladığı yıla kıyasla dünyanın klinik bakım yönetimi, aşı ve tedaviler anlamında daha iyi durumda olduğuna işaret etti. Geçen yılın büyük bölümünde Covid-19 vakalarının düşüşte olduğunu anımsatan Hepriyesus, bir takım problemlere rağmen aşılamanın dünya genelinde arttığını söyledi. Hepriyesus, Sağlanan açık ilerlemelere rağmen COVID-19 tehlikesinin devam ettiğini vurgulayarak, tedavi, test ve aşıya erişimde hala büyük eşitsizlikler var. Böylece COVID-19 genel olarak sağlığımız, ekonomilerimiz ve toplumlarımız için tehlikeli bir virüs olmaya devam ediyor. Bildiğimiz kadarıyla her hafta yaklaşık 10.000 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiriyor. Gerçek bilanço muhtemelen daha fazla dedi. DSO Genel Direktörü Pebreyesus, son haftalarda, Özellikle girip dahil olmak üzere, solunum yolu hastalıklarının yaygın olduğu Kuzey yarım kürenin ılıman bölgelerinde, hastaneye yatışlar ve sağlık sistemlerinin baskı altında kaldığına yönelik raporların da arttığına değindi. Geçen hafta DSÖ ve Çin'den üst düzey yetkililerin bir araya gelerek, mevcut Covid-19 durumunu ele aldığını anımsatan vesus Çin'den hastaneye yatışlar ve ölümlerle ilgili daha hızlı, düzenli ve güvenilir datanın yanı sıra, daha kapsamlı ve gerçek zamanlı virüsün DNA dizilimini istemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Hebreyesus, sönün yaşam riskinden endişeli olduğunu belirterek, hastaneye yatış, ağır hastalık ve ölümleri önlemek için hatırlatma aşısı ve dozlarının önemini ilerledi. Tüm ülkeleri verileri paylaşmaya davet ediyoruz. Çin'deki sirkülasyon nedeniyle vakaların yüksek olduğunu ve kapsamlı verilerin kendilerine ulaşmadığını ifade eden Hebreyesus, bu veriler. DSE ve dünya için çok yararlı. Tüm ülkeleri bunları paylaşmaya davet ediyoruz. Veriler, Sön'ün mevcut duruma ilişkin düzenli, hızlı ve güçlü değerlendirme yapması için gerekli olmaya devam etmektedir, dedi. Tebriyesus, <gülüyor> Çin dışında ilk kez Kasım 2022'de tespit edilen Omicron Alt Varyantı XB-B15'in BA-2 Alt Varyantı'nın iki türevinin birleşmesiyle ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da artmakta olduğunu ve şu anda en az 25 ülkede tespit edildiğini aktardı. Covid-19'un hala önemli bir konu olduğuna işaret eden Vesus, bunun doğru çabalarla bu yıl resmi olarak biteceğine inandığını söyledi. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. ABD bunu konuşuyor Biden'da tepki gösterdi. Yüzyılın en büyük krizlerinden biri geliyor denildi. Cumhuriyetçiler anlaşılmadığı Mayıs Mrs. Greilhouse dördüncü turda temsilci temsilciler meclisliği başkanı seçilemedi. ABD kongresinin alt kanadı temsilciler meclisinde yapılan dördüncü tur oydanma sonucunda 201 oyda kalan Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Kevin M.C. Başkan seçilmek için yeterli desteğe ulaşamadı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Mrs. Kerryt'i destek çağrısına rağmen Cumhuriyetçiler arasındaki 20 kişilik muhalif grup Mrs. Kerryt'i ka karşıladığına devam etti. Haber. Haber. Dünya. Cumhuriyetçiler anlaşamadı. Bu artık bir dördüncü turda da temsilciler meclisi başkanı seçilemedi. Cumhuriyetçiler anlaşamadı. Nugartt, bir dördüncü turda da temsilciler meclisi başkanı seçilemedi. Amerika Birleşik Devletleri Konfederasyonunun alt Kanada temsilciler meclisinde yapılan dördüncü tur oylama sonucunda 201 oyda kalan Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Kevin Nugartt, başkan seçilmek için yeterli desteği ulaşamadı. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'un Nugartt'ye destek çağrısına rağmen Cumhuriyetçiler arasındaki 20 kişilik muhalif grup artık karşıtlığına devam etti. Cumhuriyetçilerin 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerde çoğunluğu ele geçirdiği Temsilciler Meclisi Başkanlığı yarışında 20 oy alan diğer Cumhuriyetçi aday Bruno'nun Munich'in 4. turda başkan olmasını engelledi. Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçilebilmek için meclis üyelerinin yarısı olan 218 üyenin oyunu alması gerekiyor. Dördüncü turda da 2112 demokrat minin tamamı parti liderleri Hakem Jeffries için oy kullanmaya devam etti. Budenden ilk ilgiliyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy'nin partisinden yeterli oyu alamadığı için temsilciler meclisi başkanı seçilememesi ve meclisin işlemeye başlayamamasının ülkenin dışarıdan görünümü için iyi olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Bu işin bu kadar uzun sürmesinin utanç verici olduğunu düşünüyorum diyen Biden, Cumhuriyetçilerin birlikte hareket ederek bu krizi aşmalarını umut ettiği ifadesini kutlandı. Biden, Meclis Başkan adaylarından hangisini tercih ettiğine ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı. Cumhuriyetçilerin lideri Müccart Hü kimdir? 1965 doğumlu Kevin Müccart ilk kez 2006'da Cumhuriyetçi Parti'den kongre üyesi seçilmişti. iş insanı olan Kaliforniyalı siyasetçi, 2018'de bu yana temsilciler meclisinde Cumhuriyetçilerin azınlık lideri olarak görev yapıyordu. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sıkı destekçilerinden Richard Liu 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına itirazında Trump'ın yanında yer almıştı. Daha sonra seçimlerin meşru olduğunu kabul eden Cumhuriyetçi siyasetçi 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'na gerçekleştirilen saldırıyı da İlk 3 tur sonuçları 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından 3 Ocak'ta ilk oturumunu yapan 118. Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin 2 yıllık yeni yasama süreci, Başkan seçimi kriziyle başlamıştı. Temsilciler Meclisinde yapılan 3 tur oylamada da üyeler Meclis başkanını seçememiş, 4. oylama bugüne ertelenmişti. 3 oylama boyunca 212 Demokrat üye'nin tamamı ise Parti liderleri Hakim Jeffries için oy kullanmaya devam etmişti. Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, son olarak partisinden 202 kişinin oyunu almış. Muhafazakar Cumhuriyetçilerin 20'si ise Jim Jordan'a oy vererek McCarthy'nin çoğunluğu elde etmesine izin vermemişti. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Senatörler Meclisi'nde dün üç kez üst üste yapılan oylamada meclis başkanı olmak için kendi partisinden yeterli çoğunluğu elde edemeyen McCarthy'ye oy verme çağrısı yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde son 100 yılda ilk kez 3 oylamada da başkan seçilmek için yeterli çoğunluğa ulaşılamamıştı. 100 yılın en büyük krizlerinden biri. Dün yapılan oylamalarda başkan adaylarından Jim Jordan'ın kendisi dahi Cumhuriyetçi üyelerin birçoğu birlik çağrısı yaparken, muhalif ve karşı olan bir grup muhafazakar Cumhuriyetçinin karşı oy vermeye devam etmesi oylama işlemini kilitlemişti. Kendi partisinden yeterli sayıda milletvekilini ikna edemediği için son 100 yılda temsilciler meclisi başkanlık seçimlerini 3 turda da kazanamayan ilk çoğunluk lideri konumuna düşmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nde temsilciler meclisi başkanı, devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde 3. sırada yer alması bakımından önem arz ediyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. NATO üyesi Polonya'dan askeri hamle. Ve ayrı bu bu haberimizle birlikte Haber.com ana haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Daha mutlu daha huzurlu ve daha e, düzgün bir ülkede Türkiye'ye uyanmak dileğiyle yakşamlar üzere son çıkıyor.